devir şöyle ovit diğer yölere sür. lanellerlere <gülüyor> dönmüş artık veloya gittiniz birazdan. Hah tabancayla oynuyor lan adam. Görmüyorum bir ya. İyi aç verin lan Hadi oğlum ya. Hadi. İyi aç Arabamız var mı bizim bu tarafta? Varsa uzayalım çünkü bunlarla kalkışacağız diye alamam. He he, dolaşıyor. Duvar dibinde. Tamam dolandı o. Ben bu taraftayım. Araba geçemez o. Of. Beni Bunu bilmiyorlar. da lazerle Biden. Aynen sen oynaş biraz. para beni bilmiyorlar. Bu taraftan geri tutarım. Araba. Bazdırıyor. Bazdır orada abi. Tamam tamam. Ben de, ben de. yapma abi yanaşma arabayı gösterme gösterme arabayı gösterme gösterme gösterme abi arabayı gösterme Sıyorlar bastur güyle. Ben o evin ikinci katındayım abi arabayı oynaşmayın burada. Nerede? dikkat Biz... et. Bu tarafa adam salma sağda. Biz bunlar yeriz. Biri biri biri açılıyordu. Şu var ya, şu sol, ya. sol, sol yanındaki, sol yanındaki, sol yanındaki evde üst katta bir tanesi. İşaret attığım yerin sol yanındaki üst katta. Mavili yer mi? Mavili, Aynen, üstte mavi, onu an, da var, işaret pencerede. attığım yerde de var, işaret attığım yerde de var. Tamam, o zaman göstermiyorum ben. Kafa yedi benden, bir canı var. Helal, Senin işaret... altındaki kafa şey yedi. baydım şuna, şuna, ben. Kafa yedi benden. Aynen geliyordu. <gülüyor> Abi kendini <gülüyor> gösterim ama. <ona. gülüyor> Şurada mı adam? Bir tanesi oradaydı, bir tanesi ortadaydı, bir tanesi de soldaydı. En solda ama değiştirmiş olabilirler yerleri. Vallahi benden kafa yedi. yedi. <gülüyor> Etmi. Oha, oğlum bunlar ne, ne ara yer değiştiriyor hukan? <gülüyor> ne bileyim. Oh, evet Mavi de. Mavi de değişmiş galiba. Ya mavide bütün bu maviyi diyorlar herhalde. <gülüyor> Yanlış katıyorlar. Ay bu oldu beni. Arkaya gitme ihtimalim ne? Yok benim arkaya gitme ihtimalim. Valla iki kişiyi paydam işte. Birinin de üçüncü seviye kaskı... Düştü, oh. düştü. Araba geldi. Gidiyor yanından gitti. Geçti, gitti. Üçüncü seviye kasına kafa attım. Karla da işte. Oh. oldu. Adam şeyi bilmedi la bayırmak bilmedi ki. Genişli adama o kadar sıktım şeydekine, soldakine. Çok duramadım. 8 <gülüyor> 2 buldum, Gayet bir keskin. Temiz değilse de temiz olmaz varım ben. <gülüyor> var, <gülüyor> bitçik var. Bir tane bir şey vardı var da. Var benim gayrıda bu ihtiyacımız var. Benim de iki tane kit var, Biz bir ağrı bir hap var. Etkin nişancımız var, var. Var. 8 var. Orası dolu olma ihtimali sizce. Bakıyorum. Görünmüyor ama. Birini baydım, ağaç arkasına geçtiğim halde ben bayıldım. Müthiş mekanik oyun, yemin ediyorum. Esport oyunu ya, vallaha. Helal Tahir. Esport uygun, yemin ediyorum. Müthiş oyun. Şey ya, e birini baydım, birini Ahmet baydı. Dört kişiyse iki kişi kaldı. Valla E-Spor uygun oyunu yarıyorsan. Çok fotoğrafımı bir kapatayım ben de. Ağaçtakine gelen yok mu Var mı? Ağaçta sağda. hala adam var sanırım Ya Sağda adam Ağaçta da adam var hala Aa, Elim neş geldi Elim neş geldi E, e dedim ya ben Sağda Sağda diye Sağda dedin de solda Adam nasıl oldu adamı vuramadım ya. Saniye. Adam de göremiyorum ki ya. Bunu vurdu. O kan al seni, gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Yerde de. Yerde de üstümde. Ne Yapacağım işte yorabı tıştım ya. Güzel bir günmüş. Bakıyorum Minecraft'a tek şaş. <gülüyor> Göremiyorum ama. <gülüyor> Yok yok abi yok. Gelen giden yok. Eğer aşağıda ses alırsanız hala bakıyorum çatıda. Kelesidir ya. <gülüyor> <gülüyor> Oyunu bilgisayar yeniden başlattığım zaman şey kasması düzeldi abi gitti ya şu an baskıma boht ama ma wo de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Kesteler, 18 zik tutmuştan. Fışık oldu. Lord. Süper, Ana. Süper. At hemen at, at, at, at, atemen. Ya şimdi atacağım birinin çatısına düşüp kalacak orada ya. Açıkta atayım biraz. Sen biliyorsun. <gülüyor> bitti, bitti, bitti dim. Attım fışık. Artık gerisini Fırat'a bırakıyorum. <gülüyor> Sıçı Fırat'a bırakıyorum. Hadi bakalım e-sporcu Fırat. Evet. Ee, taktiklerini, taktiklerini de taktiklerini. Taktiklerinden göster. Abi 3. çıkma da ya. Neyse, aha buldum sorunu da ya. He. De, 3. çıkma durumu tamam. Ezaha 3. çıkaracağım da. Ya fazla da dokunamadım bir süre. Oo, adam tam şerlak olmuş ha. Ağlar şey şeyi konteynerden oraya attı ya şey drop'u. Bana fark etmez. Şuradan geçebiliriz diyorsanız gideriz. da fark etmez. çanta bu Abi gitmez. enerji içeceğin varsa alsana bir tane canım azalmış bak. Ha ha Furkan 8 misli, 6 misli. 8 veriyor, sen senatayı bulamıştım. Allah dur, bir enerji isteyim de. Evet. <gülüyor> Frata doğru git abi istersen bir numaraya. Soldan, soldan aynı. Altiks istiyorsa al. Altiks alır. Yok alma. Köprüden karşıya geçelim. Karşıya konteynerlara bir drop da attı. Sağdan abi. Ve hangi, hangi köprüden geçmek istersen. Bak karşıda köprü sağda. <gülüyor> aman aman aman aman. aman. 100 karşıya. 100 karşıya. Ya bu dönemim. Hıhıhı. Ne, neyse tabii. yolun estağfurullah yolun yarısını bitirdik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi adamlar bizi, bizim yerimizi biliyorlar. İsin. İstiyor. <gülüyor> Murat vurur ki. O başka yere Ne yerde? Kal istersen bir yerde. De ölüme gideceğim. <gülüyor> Elmeyin buraya. Benzinim ben yok. Krobatmış oraya. Bakacağım hemen bakacağım gördüm yok. Ayada, ayada. Depede adam var. Kaçıyor, kaçıyor açıktan Allah, daha da biri. İki hasta olum. Adam depede. Adam mekasındalar, buradan senin o tarafta Vaydım ben onu geç. Dokuz var. Aa bak gördün mü Fırat? Sağa tepede. Gördüm gördüm. <Gülüyor> yemiyor o. Oğlum, o yemiyor biz biz nasıl duruyor bu şey? Sağa yemiyor. O da iyi.